Evet arkadaşlar Brawl Stars harita oluşturucunun yeni bölümüne e, hoş geldiniz. Yine kaldığımız yerden e, devam ediyoruz. Şöyle haritalara bir bakalım. En son e, dar kutular ve e, expert kapsülleri oynamıştık galiba. Aynen öyle. E, expert kapsülleri oynamıştık. Bir de dar kutuları oynamıştık. E, bu sefer de robot ringini oynayacağız arkadaşlar. Yani bu harita e, kuşatma haritası. Şöyle göstereyim. Bunu tasarlayan da yine biziz. Ege 2009. Neyse e, buraya Stu ile mi girsem diyorum Frank alacağım. Bir dakika aksesuar değiştireceğim. Tamam. Oldu. Evet. Karşı. Herkes birbirine karşı. Şuradan zıplayayım. En basiti böyle gelin diye. E, bunları oyuna göndermeyi düşünüyorum yani haritaların çoğunu bazılarını. Evet. Öndeyiz şu an biraz. Bir dakika kameram kapandı. Tamam. İyi. İyi. Eyva, Sörç. Hadi be. Neyse. İki seviye kuşatma robotu saldır. Bizim robot. Bir dakika hadi. İlk önce beni çiğnemeniz gerekiyor. Vuracağım şuna bir tane. Carl var şurada, gel şuraya, gel. Hey yaresi kaçınıyorlar, gel. Ember. Ben alacaktım onu ya, bana bırakın. Şuraları bir kıralım. Doğru oraya gidemeyeceğini unuttum. Uç çabuk uç uç uç uç uç uç. Düş. Gel buraya Öldürecektim ya gebertiyordum. Gel bakayım gel. Heh, gel. Hep kaçıyorlar ya. Neyse bizim robot saldırıyor. Evet ee, onların robotların canları gidiyor şu an. Kaleleri gidiyor onların. Bizimki daha %100. he. <gülüyor> Unutlar. Toplayın toplayın. Al şunu. Çekil. Ben alacağım. Bana ne? Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Gel de öldürdü beni orada ya. Sıkıştı. Ulti ulti ulti ulti ulti Bayron. Bayron'da bir şey yok da. Şu iki arkadaşı ben bir dondurdum. Sarstım hemen. Ben şunu oraya. Koletsen oradaki şeyi al, oradaki videoya. <gülüyor> Ulti attım. Attım ultiyi. Gel buraya. Niye? Niye? İyi. Evet. Maç bitti, patlattık. Cana bakın, cana. Ege 2009 yıldız oyuncu her zamanki gibi biziz. Pro oyuncu. Şaka yapayım şaka. Ee, robot ringini oynadık. Halit oluşturucudan hem ben şöyle bakıyorum. Bastım. Küçük adaya. Yok ya ya da e, robot ringinde bir tane daha tur yapalım. E, Frank hani şimdi emz olsun ya. Tamam. Bu sefer emzi aldım. Evet. Uçalım bir şuradan. Tuttun. Kaybedersek daha çok gülersin Nita'cığım. Gülücü katıyor bakın gördünüz mü? Ya yani niye boğuluyor iki de birde? Hırsız Nita. Ems daha iyiymiş bir de. Emz daha iyiymiş arkadaşlar. Hiç ölmedik ha. Üç seviye kuşatma. Robotu saldır. Bir dakika yavaş gel yavaş gel. Hay sekiz bit. Bok parçası. Neyse. Evet canları gidiyor. Hayır. Ulti atmış. Dur kapat ultiyi. Ult. Öldük. Nani çok ağır vuruyor yalnız onu söyleyeyim. Evet, kaçmayın diyelim buraya. Tamam iki tane vida var. Şunu da al. Al al al al al al al al, al. çabuk. Bir dakika. Evet evet evet evet. Bunda bunda bunda hadi. 5 seviye kuşatma robotu. Hop. 8 biti öldürdüm. Çok iyi. Aksesuar kullandım yanlışlıkla. Evet. Hay senin bombana. Neyse. Mal ya. Bomba yüzünden kaybettik arkadaşlar. emzi <gülüyor> durduramazsınız. Hayır. Ölemem. İmkansız. Bir dakika. Basacağım şimdi ultiyi. Arkadaş bu karakter neymiş böyle ya? Sen nesin ha? Kazanıyoruz hep maşallah. Evet hadi ver iki videoyu da. iki videoyu da ver. Sekiz seviye. Pro'yum ya. Gerçekten. Çok az öldük şu ana kadar. Çok az öldük. He. Ultisini oraya attı. Mal ben orada mıyım? Gel buraya gel. Gel. Robot parçası. Cikondenli konu ayağını indirmişler karakter yapmışlar zaten ben nani o şekilde. Be kazandık. Yıldız oyuncu kim? Ege 2009. Biziz. Biziz be. Evet. Sıradaki harcay geçelim. Küçük adalar. Küçük bir ada yani küçük bir ada, ada üstünde. Küçük adalar. E, basar mısın şuraya yani? Evet bu haritayı da biz yaptık. E, arkadaşlar ben buraya 4 tane kutu koymuştum yalnız. Bir yanlışlık var helalde. E, oyun bazı yaptığım haritaları bozuyor arkadaşlar. Üzgünüm. Yani. Emiz yakından zor kırıyor kutu. Hayır. Işınlanmayacaktım. Evet uzaktan çok iyi kırıyor ama. bir pifir. pifir. Şunu da kırdım. Ee, bu videonun birinci bölümüne birazcık dissler gelmiş ama olsun arkadaşlar. Ee, siz yine de beğenmeyi unutmayın. Bir dakika kameram kapanıyor. İki de bir de GoPro kapanıyor. Biraz arızalı da arkadaşlar. En son düşürmüştüm yere. Şey o yüzden arada bir kapanıyor böyle. he çok güzel öldürdüm Jesse'yi yalnız. Oh 11 yük olduk. Bana ne oluyor bugün ya. Bir formundayım hani kimse bugün yenemiyor beni. De botlar yani. Evet eski ilk karakteri gelmişti bu arada arkadaşlar. Ve 11 güzel ha kazandık. Bir numarasını diyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, burada videomuzun sonuna gelelim. Daha fazla böyle harita oluşturucu bölümlere gelmesini istiyorsanız aşağıdan videolarıma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Ve bay bay. Ee, bu arada şey yukarı kanalımı bırakıyorum. Oradan da abone olabilirsiniz. İsterseniz yandan ya da aşağıdan da abone olabilirsiniz. Neyse hadi sonlandıralım artık.